Merhabalar sevgili dostlar. Nasılsınız? Keyifler nasıl? Ben çok iyi değilim. Çünkü bir psikolog veya psikiyatr, pedagog, çocuk psikolog, psikoterapist, terapist başörtülü olabilir mi, olamaz mı konusuyla ilgili derin üzüntü içindeyim. Çünkü bazı psikologların hani bir Psikolog, pedagog, psikiyatrist, psikoterapist, terapist, çocuk psikoloğu başörtülü olamaz. Olursa işte şöyle şöyle yan etkiler olur, olumsuz etkiler gibi duyumlar alıyorum. Bir psikolog veya pedagog, psikoterapist, psikiyatrist pekala dini ve milli kıyafetler giyebilir. Kendisini eğer psikolog, pedagog, psikiyatrist, psikoterapist olarak geliştirmişse bu elbiseye bağlı olmadan şekilde objektif pekala hizmet verebilir. Profesyonel hizmet alan kişi de ön yargılarını pekala aşabilir. Zaten e, aşamıyorsa danışan hizmet almaz. Ama bir psikolog, pedagog, psikoterapist, psikiyatrist, Başörtülü olamaz diye sansasyonel ve tahrip edici söylemler kullanmak. Bunu, bu söylemi kullanan danışan söylerse tabii ki seansta veya terapiyle değişebilir, dönüşüme uğrayabilir. Buna saygı duyarız ama bir profesyonel bunu diyorsa hiç saygı duyamayız. Tam tersine onun diplomalarının aldığı eğitimleri, verdiği hizmetleri, açtığı okulları Sorgularız, hoşça ve dostça kalın. Konuşmadan önce, özellikle Türkiye'de konuşmadan önce, milletin değerleriyle oynamadan önce, tahrik etmedik etmeden önce, dini ve milli değerlerimize saldırmadan önce, bunu bin kere, yüz bin kere, herkes ayağına denk alsın. Başta profesyonelim diye geçinen sözde psikologlar e ayaklarını e denk alsınlar. Ülkemizin ne bir karış toprağıyla ne bir değeriyle kimsenin oynamaya, dini, milli, manevi değerlerimize kuduz köpek gibi saldırmasına izin vermeyiz. Sevgiler selamlar olsun, hoşça ve dostça kalın, kendinizle ve sevdiklerinizle ve mesleğinizle barışık kalın, Allah'a emanet olun.